Emre karısını almak bizim için çok büyük koz. Ne? Hey. Ama aynı zamanda büyük anne. Yıldırım Bozal danışmak lazım. Anne ve kıza zarar vermeden alalım çıkalım oradan. Ah. Karınla kızın Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altında. Sana bunun hesabını soracağımı biliyorsun. Kız buradan lazım. Kızın burada. Yanında. Sağ ol Salim. Başınıza yıldırım düşecek ulan. Ah Ali Bey, ah. Sen istihbarattan Yusuf Çetin'e ne işin var acaba? Ahmet, doktoru bul. Görevin birinci aşaması tamamlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Korkut Ali Türkoğlu. Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.